Üçel Otogaz Mühendisinden herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. E, bugünkü konu olan aracımız Renault Modus. Bu aracımızın e, motor üst kapağından, yani subap yatağından ses geliyordu. E, bu ses yüzünden motoru açtığımızda gördük ki araba daha önce hararet görmüş. Hararet gördüğü için de e, subaplarda ve pistonlarda hasar oluşmuş. Bu arada da 10 bin kilometre önce hararetten dolayı da üst kapağı yapılmış bu arabanın. Fakat yapan usta Alt tarafa dikkat etmemiş, alt taraftaki hasarı görmemiş. Sadece üst kapağa müdahale ettiği için motor şu an komple indi, rectify yapılıyor. Bu videoyu da videoyu çekmemdeki amaç şu, özellikle motorcu arkadaşlara, mekanik servislerine bir uyarıda bulunmak istiyorum. Aracın Eski araçların elektrik tesisatları çok kötü durumda oluyor. Motor inmişken, buralar rahatlatmışken e, bunları tekrar yalıtım altına almak çok daha faydalı olacaktı. İleriki dönemlerde arabanın elektrik tesisatıyla da ilgili bir sorun yaşamaması adına. Şimdi motor rekdefiyedeyken, biz de boştayız hazır, dedik ki bu tesisatı bir kaplayalım. Şu an kaplamaya başladık, bunlar hep açıktı, kabloları açıktaydı. Kiminin yalıtımları e, zedelenmiş, hatta bozuk soketler vardı ki o soketleri de yenileyeceğiz. Tamamen e, fabrikasyon haline getireceğiz tesisatı. Ondan sonra da motorumuzu yerine takacağız. Uzun süre bu müşteri bir daha mekanik ve elektriksel bir sıkıntı yaşamayacak bu arabada. Özellikle söylüyorum e, böyle ağır onarımlar yaparken motor evi hazır açılmışken rahatken e, elektrik tesisatında da yalıtımsal sorunlar var ise yapılmak zorunda. E, bunun için bir elektrik bilgisine gerek yok. E, hazır satılan bu yalıtım malzemeleriyle e, kaplanabilir. Ki müşterimiz de sonradan elektriksel problemler yaşamasın. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.